Maç baş kadar izleyelim. Ay şeyde patladı şeyde. Oh, You're so mad. git Heaven, <gülüyor> heaven. That bak amına koyayım. Dude, this 1400 got me going. I'm feeling it. Çekil mi b***h! Huuu! Evet, Simple! Simple! Adamlar da Orangutan gibi durmuş orada ya. Ay, Dur kaçırdım. Nice. <gülüyor> ilk lan duvardan gördüm. Wait, no, ay ay. Oh, one more on site. Has 31. Dizi. One more shot I'm boosting you, oh, I'm stuck. I'm stuck. Alex. Oh, I in see inside oldu. your eyes. Alex, help me. Alex, Alex, <gülüyor> spectator. Alex. I, I'm, I'm in Ice Age. I'm Cid Alex <gülüyor> in Ice Age. I'm Cid. I'm literally Cid <gülüyor> from <gülüyor> Ice Age. Help. Simple abi oyun çerez gelir. Vallahi şöyle dilir Bugün izliyordum Simple'ı. eline alıyordu vallahi. Ay çok güzel olmuş. I have the spike. I'm soaking there Timmy. They went. Oh. triple. <gülüyor> Easy triple. Bu bekarın kuadrası daha iyiydi. Alfer Vicen dünyanlı. Ya onu gördüm. Oğlum. o maçta takımında kız arkadaşı vardı. Bir tane de eli kolu tutmayan bir tane adam vardı. <gülüyor> İzledim talimnamesi. <gülüyor> Anladım abi. O ne? <gülüyor> it work oh, <gülüyor> o nasıl bir spot abi binanın <gülüyor> <gülüyor> üstüne kondu. öyle şeyler olmaması lazım mesela oyunda ya tam abi o kadar da bir şey değil ya <gülüyor> <gülüyor> <Olandır>. <gülüyor> <gülüyor> oyunda her yere çıkılıyor büyük sıkıntı evet evet onun şey olması lazım <gülüyor> <gülüyor> Oy, Oy, o o Bak bu o maç, maç işte evel onlarla oynadığı evel maç. maç Evel onlar baya sikti simptiler through One more low one more low one more low Bir şey söyleyeceğim Abi şuraya ben niye yokum ya Abi şurada biz de olalım ya Benim de on numara kliplerim var ya Let's fucking fucking insane bro actually insane random adamlar abi azk kim aman kıyım Ha bu arada Dur bakayım Ha tamam açılmış Valorant Plays Clips Dur bakayım neler var Bir dakika bakıyorum olarak place. Bu hangisi? Ne oluyor bu arada? Solu kör... valatayım mı Ferit? Evet, sola valat. Kör olduğum buluncam. Bak şimdi. bu kör olarak vurdum. Oğlum sanda sonda adam bu. Ya oğlum bunun ne işi var ben burada bana koyayım seni. ya. Bitvici. <Gülüyor> Vallahan, please kanalında bu videonun ne işi var abi? Yerleştirin. Ali bir de smoke geldi. Ya oğlum, kanalın amacını mı anlamadınız? Allah aşkına bak, bak videoya bak. bir de smoke geldi. Keriman abi. 2 5 ah, <gülüyor> like, uh, <gülüyor> days, Let's go, an. let's go. One taps only. Aldık şu an. Moruk ben şu sağa çıktım. Bye bye <gülüyor> <gülüyor> <Çok gülüyor> <gülüyor> 9-13'te varmıyım Ne diyorsun Dur dur izleyelim o zaman Heyecanı kaçmasın dur dur Devam Tamam oğlum varız varmışız Olum bak trollüyorsanız s**k erime et Kesin 9-13'te naru videosu var, değil mi amanakoyum? Yaparsınız, siz onda yaparsınız. Oy! Hiko'nun yalnız iyim. Fenadır ha. Wait, say it. Am I down here? Can you help me please? I'm just like alone. One flank, I got him. Look bak, headshot it down. Hold him, bug. Bu adam nerede lan bu arada? Bu nasıl bir ev amanakoyum? Uzay istauf Ay. Get in your Why Kamera 30 left. Bak, Viper'la da mesela bu play'ler yapılabiliyor. Adamın mesela e, E'si şeyde abi, A'da, Q, Q'sunu B'ye attı, attı, gidiyor C'ye şimdi bak, flank'liyor. Kafa karıştırıyor yani, Viper'da da bunu yapabiliyorsun. Açıp açıp duruyor koyayım açıp kapıyor sürekli. başladı mı ya tamam izleyeceğim izleyeceğim dur tamam o zaman şu 9 13'e geliyorum direkt neredeyim amına koyayım neredeyim abi shit neredeyim abi Kaldırmışlar bu <gülüyor> Ya <gülüyor> Harbiden ayıp ediyorsunuz ya Amınıza koyayım ya İzlemiyorum amınıza koyayım Hani maç başladı? 8-17 Ya siktir git ama bak <gülüyor> Beni bir trollüyorsunuz ya Yok abi yok yok Cık. La yok yok Ferit Efendim Efendim <gülüyor> Alo Bak Dün terliş yapmıştın ya Viper'ı Viper'ı STR yapabilecek bir klip buldum abi Bak bakayım Vay prestij abi. Bakıyorum. Orsak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> S plus plus plus ya. <gülüyor> <gülüyor> Whoa, <mate. gülüyor> nice ass. <gülüyor> <gülüyor> What the hell they fucking. Peki Forsen'in bot ölmesi. <gülüyor> ya maçlamadı oğlum maç falan Allah Allah. Bakıyoruz altta bu var işte. 8-17'de harbi var. Hangi video abi? No, one HP. Path, hit floor, raise. Summit bu Samet amına koyduklarım. Samet abi Samet abi. Too late. Ben Samit'ten daha iyi oynuyorum bu arada bu oyunu. Samit'i izliyorum ben. Leş atıyor. Game sense'i var ama.